Eksi 2 çarpı f eksi 6 artı g 1'i bulmamız gerekiyor. Grafikte f ve g fonksiyonları çizilmiş. Cevap bulmak için f eksi 6'nın değerini bulalım önce. Yani f fonksiyonuna eksi 6 değerine girdiğimiz zaman ne elde edeceğimizi göreceğiz. Önce x ekseninde eksi 6'nın f fonksiyonunda hangi değere eşit olduğunu bulalım. Eksi 6 f fonksiyonunda 7'ye eşit. O halde f eksi 6 eşittir 7 diyebiliriz. Şimdi de g1'i bulalım. 1 girdi değeri için g fonksiyonunun çıktı değeri eksi 5. Yani g1 eksi 5'e eşit. Son olarak eksi 2 çarpı 7 artı eksi 5 işlemini çözersek cevaba ulaşmış oluruz. Öyle değil mi? O zaman çözelim. Eksi 2 çarpı 7 eksi 14 eder. 14 artı eksi 5 eksi 19. Demek ki cevabımız eksi 19.